Galaksi dışındaki yıldızsı gök cismi hakkındaki son videoda Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin çarpışmasından bahsettiğimde bu konu baya ilgi uyandırdı. Kim zaten 3-5 milyar yıl sonra ne olacağını bilebilir ki. Merkezde kocaman kara deliklerin oluşması ihtimalini ortaya attım. Çarpışma olduğunda her galaksinin galaksi merkezinde biraz daha madde olacak. Belki de yıldızsı gök cisimleri oluşacak bilmiyorum. Daha ilginç olması için, Kaan Akademi'de daha önce görmediğiniz, pek görmediğiniz, alışılmadık bir şey yapmak istiyorum. Aslında bir video göstermek istiyorum. Videoyu oynatmadan önce de biraz bilgi vereyim hakkında. Bu video, NASA'daki süper bilgisayar uygulamaları için National Center denen bir yerde yapılmış olan bir süper bilgisayar simülasyonudur. Simülasyon. Caltech Üniversitesi'nden B. Robinson ve Harvard Üniversitesi'nden L. Hörnquist tarafından hazırlanmıştır. Bu videonun zaman bakımından çok hızlandırılmış olduğunu hatırlatmak istiyorum. Zaman hakkında fikir vermek gerekirse, Güneş kadar uzak bir yıldız galaksi merkezinin etrafında bir kez yörüngesini 250 milyon yıl sürede tamamlar. Ama videoda bunun birkaç kere olduğunu göreceksiniz. Evet, bu video birkaç milyar yılı kapsıyor. Zamanı böyle hızlandırdığımızda, bu etkileşimin canlılığını daha iyi anlayabiliriz. Videoyu başlatmadan önce söylemek istediğim diğer bir şey ise galaksiler çarpışması, yıldızların çarpışmasıyla aynı şey değil. Aslında birkaç yıldız çarpışacak ama yıldızların çarpışma ihtimali çok düşüktür. Bu yüzden, yıldızlar arası maddeyi öğrenirken, yıldızların arasının genellikle boş olduğunu söyledik. Bize en yakın yıldız, 4,2 ışık yılı uzaklıkta. Bu kabaca, güneşin çapının 30 milyon katıdır. Yani, yıldız boşluğundan ya da güneş sistem boşluğundan bile daha boş. Hadi şimdi animasyona başlayalım. Aslında bu olay bir hayli şaşırtıcı. Burada göreceğiniz şey, aslında yaklaşık olarak 250 milyon yılda, yılda, 250 milyon yılda gerçekleşiyor. Şimdi tam burada yıldızlar bu merkezi etkiliyor. Daha sonra da merkezdeki maddeler yıldızların etki alanına giriyor. Ve çekiliyorlar. Bu olay bu iki galaksinin ilk geçişiydi. Maddeler galaksiler arası boşluğa atılır. Bu olay dünyaya da olacak diye endişelenebilirsiniz. Ayrıca dünyaya da olma olasılığı var. Ama bu olay, bu sistemlerine sistemlerinde ne olacağını etkilemez. Çünkü çok yavaş gerçekleşir. Bitip ivme gibi, hissetmezsiniz bile. Bu da ikinci geçiş. Yalnızca bir geçiş oldu ve bu yüz milyonlarca ve yüz milyarlarca yıldan fazla zaman alıyor. İkinci geçişte de son olarak birleşiyorlar. Bu etkileşimlerin tümü, yer çekimi ve yıldızlar arası uzaklığa ya da galaksiler arası uzaklıkta delinebilir. yıldızlar arası uzaklığa bağlıdır. Birleştiklerini de Samanomeda ya da Andromeda yolu diye adlandırabiliriz belki. Birleşmiş olmalarına rağmen hala birçok madde galaksiler arası boşluğa atılıyor. Bence bu animasyon olayı anlatmak için çok güzel. Çünkü galaktik uzay ve zaman ölçeğinin dışından düşünebilmek süper. Ayrıca bir süper bilgisayarın tüm bu hesaplamaların her bir parçasını yani yıldızları, yıldız kümelerini ya da yıldız gruplarını yaptığını bilmek daha da bir harika. Aslında gerçek dinamikler hakkında fikir veriyor. Gerçekten müthiş. Şimdi şuna bir bakın. Yani buradaki her bir nokta bir yıldız grubunu simgeliyor. Binlerce yıldız potansiyeli var.